Herkese tekrar merhaba. Ben Muhabb Sönmez. Bugün sizlere daha iyi tasarımlar için e, üründen gerçek zamanlı verilerin nasıl alınabildiğiyle ilgili bir çalışma gerçekleştireceğim. Genelde firmaların beklentileri nelerdir? Ürün performansını daha iyi anlayabilme, e, ürün geliştirme süreçlerini daha kısa hale getirip e, pazara daha hızlı çıkabilme, e, tasarım süreçlerini kısaltma, prototip sayılarını azaltma ve ilk seferde kaliteli ürüne ulaşma, e, ürün piyasaya sürüldükten sonra da e, garanti süresi içerisindeki maliyetleri azaltma. Bunlar genel firma e, beklentileri. Model ve model merkezli tasarımlarda süreç nasıl ilerliyor? Önce konsept tasarım, sonra dizi, e, design, daha sonra analizler, prototip ve seri üretim şeklinde ilerleniyor. Fakat burada nedir? Burada uzmanlığa ve tecrübeye gerek vardır. Bu çalışma yönteminde e, sizin tasarlamış olduğunuz model değil de onun çok daha sadeleştirilmiş bir kopyası üzerinden analizler gerçekleştiriliyor. Ve bu süreçler her versiyon için ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Tasarım ve analiz sürecindeki bu zorlukları ortadan kaldırmak için PTC ve Ansys işbirliği yaparak tek platform üzerinde hem tasarımlarınızı, hem de anlık olarak, eş zamanlı olarak analizlerinizi yaparak o analizlerin üzerinden verileri almanızı sağlıyor. Bu sayede tasarımcılar analiz yeteneklerini kullanarak çok daha iyi ürünleri geliştirebiliyor. Simülasyon merkezde çalışmalarda konsept tasarımdan dizaynın sonuna kadar simülasyonu ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanabiliyorsunuz. Bu sayede bir analist olmadan yani analiz uzmanı olmadan analizlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Nihai analiz ihtiyaçlarını minimize ediyorsunuz. Prototip ihtiyaçlarını minimize ediyor biliyorsunuz. Tabi kırıyor. Ansys birliği iş çerçevesinde ANSYS'in Creo ANSYS Simulation çözümü de var. Live'dan farklı olarak çok daha e, detaylı mesh yapılarıyla çalışabilmenizi, e, kontak analizlerle çalışabilmenizi sağlayabiliyor. Yani tasarımcılar için Creo Simulation Live önerilirken daha detaylı analizler için Creo ANSYS Simulation tercih edilebilir. Binlerce tasarım kararının alınması sırasında model üzerinden anlık verilerin alınmasını sağlayan bir çözüm oluyor bu. Ve bunu kolay, hızlı ve CAT e, tam entegre olacak şekilde yapmanızı sağlıyor. Genel olarak özetleyecek olursak parçalarınızı, montajlarınızı, hızlı bir şekilde analiz edebilir. E, hatta analizlerinizi ilk deneminizde dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. E, model üzerinde var olan featureları düzenleyebilir ve yenilerini de oluşturabilirsiniz analiziniz devam ederken. Bu değişimleri analiz sonuçlarına etkisini bu değişimlerin analiz sonuçlarına etkisini dinamik olarak görebilirsiniz. E, Ansys teknolojisi ile desteklenen bir yapı olduğu için de oldukça tutarlı sonuçlar karşımıza çıkıyor. Peki ne tip analizler gerçekleştirebiliyoruz bu çözümde? Yapısal analizler, termal analizler, Doğal frekans, iç akış ve dış akış bunların hepsini canlı olarak göreceğiz. Temel olarak iki paketten oluşuyor. Creo Simulation Live. Yapısı analiz, termal analiz ve doğal frekans analizleri için ve bunların sonuçları için Simulation Live tercih edilebilir. Eğer iç akış ve dış akış ve bunların sonuçlarına ihtiyaç varsa Creo Simulation Live Plus sizin için yeterli olacaktır. Yani firmaların ilk başta bahsetmiş olduğum ihtiyaçlarına PTC ve Ansys'in işbirliğiyle geliştirilen bu çözüm katkı sağlamaktadır. Sözel kısmı burada bitireceğim. Daha detaylı bilgilere informatikplm.com adresinden ulaşabilirsiniz. Etkinliklerimizi takip etmek için LinkedIn'den ve tekrar bunu izlemek için yine LinkedIn'den faydalanabilirsiniz. Youtube'da da bu etkinliğimizin tekrarı yayınlanacak. Şimdi uygulama kısmına geçelim. Öncelikle yapısal analiz ve doğal frekansla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğim. Montajımızı açıyorum. Evet, montajımız açıldı. Böyle bir montaj dosyamız mevcut. Crestration Live hem montajda hem parçada analizler yapmanız imkan sağlıyor. Simulation, Live Simulation dediğinizde bakın burada analiz tanımlamaları yapılmış. Hatta şurada bir prop tanımlaması var onu kaldırayım. Montajı bu şekilde analiz edebilirsiniz veya parçaları scope deyip montajda sadece analiz etmek istediğiniz komponentlerle çalışabilirsiniz veya parçayı seçip Open diyerek sadece o parçayla çalışabilirsiniz. Live Simulation'a geliyorum. Burada tasarım sırasında malzeme tanımlanmış. Alüminyum malzemesi. Dolayısıyla ekstradan bir tanımlama yapmanıza gerek yok. Yapısal analiz burada şu anda mevcut. İhtiyaç duyduğu bilgiler, burada Constrain'ler ve yükleri istiyor bizde. Fiksleme yapacağım. Mesnet olarak sabit mesnet. şu iç yüzeyden mesnetlemeyi gerçekleştirdim. Kuvvet vereceğim. Şu üstteki yüzeyden kuvvetimi tanımlayacağım. Koordinat sistemi olarak buradaki koordinat sistemini kullanmasını istediğimi belirttim. Birim sistemini seçiyorum. Ve kuvvet tanımlamalarımı gerçekleştiriyorum. Eksi 600 Newton. Eksi 1200 Newton da z yönünde olacak şekilde dediğimiz şu şekilde bir yüke maruz kaldığını tanımlamış olduk uç kısmada bir tanımlama gerçekleştiriyorum yüzeyleri seçtim yine koordinat sistemi seçeceğim şu şekilde birimini tanımlıyorum daha da sonra buradaki yükümü tanımlayacağım 500 newton x yönünde ve eksi 1000 newton da Z yönünde olacak şekilde yükümü de tanımlamış oldum artık malzemem tanımlı Mesnetim tanımlı ve yüklerim tanımlı artık yapmam gereken tek şey Simulate ikonuna kliklemek ve Buraya klikleyince Analizi koşturmaya başlıyor Burada sonuçları oluşturuyor bu arada mesh yapısını performans options'tan yönetebiliyorsunuz buraya geldiğinizde hızlı sonuçlar istiyorsanız speed tarafına daha hassas sonuçları istiyorsanız accuracy tarafına doğru şuradaki çubuğumuzu çekiyoruz. accuracy'ye doğru gittiğimizde mesh yapısını daha yoğun hale getiriyor. Genelde %30 oranında standart olarak geliyor. Buradan ayarlamalar yapılabiliyor. Buradan hangi birimde von misis değerlerini görmek istiyorsak onları açabiliriz. Şu an 60 MPa bir stres yığılması var. Modeldeki maksimum ve minimum yerleri göster diyorum ve maksimum yerin şu an burası olduğunu gösteriyor. Yer değiştirmeyi görmek istiyorsak deformation diyoruz. Burada da 0.5 mm'lik bir yer değiştirme var animite ederek de bu şekilde animasyonumuzu görebiliriz. Animasyon opsiyonlarına geldiğimizde bakın şu an skelet edilerek gösteriyor. True deformasyon dediğimizde ise gerçek deformasyonu da görmemize imkan sağlıyor. Yani gerçekte bu kadarlık bir yer değiştirmeye maruz kaldığını görebiliyoruz. İstersek buradan durdurabiliriz. Şimdi buradan modelimizi gördük. Tasarımcı olarak müdahale etmek istiyoruz. Hemen model tabına geçiyorum. Analizi göstermeye devam ediyor. Arkada analiz bilgisi devam ediyor. Şuradaki eşleri seçip buradan trajektörü rip yapalım diyoruz. Bakın tasarıma geçtim kalınlığı 5 olsun round ve internal edge'lerde olsun ramplansın lansın okey dediğimizde modelimizi oluşturduk bakın tekrardan analizi koşturmaya devam ediyor analizi güncelliyor şu an kendisi otomatik olarak. Yapmış olduğumuz bu eklemeler sayesinde 60 MPa stres dağılımı şu an 54 MPa civarına düştü. Ve maksimum stres yeri de değişmiş oldu. Yani siz analiz devam ederken model üzerinde gördüğünüz gibi yeni feature'lar ekleyebilirsiniz. Var olan feature'ları değiştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki flexible modeling'e geliyorum. Şuradaki modify analytic deyip şuradaki round'ı değiştireceğim. Holy'u değiştireceğim. Okey diyorum, modelimi değiştiriyorum. Yani modelim üzerinde ihtiyaç duyduğum yapılara müdahalelerimi gerçekleştiriyorum ve daha sonra analizimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde kendini güncelleyerek ilerliyor. Ee, durdurmak istersek şuradan simulate durdur diyebiliriz. Montaj yapısına geldiğimizde bunu montaj yapısında da analiz edebiliriz. Montajımıza geldim. Burada tanımlamalarım var. Mesnetler tanımlanmış, şuradan fixlenmiş. Yüklere baktığımızda buradan kuvvet uygulanmış. Bir de buradan kuvvet uygulanmış. Hemen ne yapıyoruz? Buradan simulate diyoruz. Buradan mesh yapısını oluşturup analizimizi koşturmaya başlayacak. meş yapısını oluşturdu ve hızlı bir şekilde analizimizi yapmaya başladı. Bakın burada sistemi genel olarak inceliyor. Oluşan von Mises değerimiz 45 MPa civarında deformasyona baktığımızda 0.98 milimetrelik bir yer değiştirmeye maruz kaldığını görüyoruz. Modelimize eklemeler yapabiliriz. Bakın Burada supreslenmiş geometrileri tekrar sisteme dahil ediyorum. Bu mesnetlerin etkisiyle modelde nasıl bir değişim olacak anlık olarak onları görebiliyorum. Şimdi bunları ekledim. Eklemiş olduğum modelin mesh yapısına etkisini göreceğiz. Evet 0.9 mm'lik yer değiştirme, burada komponentlerin eklenmesiyle 0.38 mm'lere kadar düşüyor. De, e, Wombist değerinden de e, stres değerine bakacak olursak 37 MPa'lara kadar düşmüş oluyor. Bu şekilde yani anlık olarak ekleme ve çıkarmalar yaparak modeli e, anlayabiliyoruz. Yapmış olduğumuz değişikliklerin nasıl bir etkisi olduğunu e, ö, öngörebiliyoruz. Bunun için de bir analiz uzmanı olmamıza gerek yok. Tasarımlarımızı çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi burada bakın. E, bir structure analiz vardı. Buradan şimdi bir de doğal frekans analizi ekle diyorum. Doğal frekans analizi yapacağım. Benden istediği bilgileri gösteriyor. Bu arada hangisiyle çalışmak istiyorsanız seçip aktif demeniz gerekiyor. Şu anda yeni eklediğim için en son eklediğimi aktif hale getiriyor. Benden mesnet istiyor. Fixle, fixleyeceğim diyorum. Şuradan ve e, şuradan fixlememi gerçekleştiriyorum. OK diyorum. Daha sonra analizimi yapıyorum. Analizimi yapmaya başlıyor. <gülüyor> evet. Burada mod, 6 farklı modda 3 doğrusal, 3 eksenal modda ee, Reşimlen doğal frekansı tespit ediyor. Birinci değerimiz 62 Hz civarında. Nasıl bir hareket yaptığını bu şekilde görebiliriz. Buradan değiştirmek istiyorsak mod 2'deki yapısı, mod 3'deki yapısı gibi çeşitli alternatifleri anlık olarak da yine görebiliriz. Şu şekilde. Bunu da tamamlıyorum. Şimdi bir termal analiz örneği gerçekleştireceğim. Şu şekilde bir kart tasarımı var. Bunun termal analizi ve enerji değişimlerini görmek istiyorum. Yine Life Simulation'a geliyorum. Burada et Simulation'dan term termal tanımlanmış. Daha sonra boundary condition'larla ortam tanımlamaları gerçekleştirilmiş. Burada taşınım kat sayıları, ortam sıcaklığı gibi bilgiler verilmiş. Burada da şuranın sıcaklık değeri verilmiş. Yükler kısmında da heat, heat flow'lar var. Biz de bir tane heat flow tanımlayalım. Şuradaki geometrimden, modelimden heat flow değerim 150 megawatt olacak şekilde bir ısı kaynağı tanımlamış oldum. Bir de konveksiyon tanımlaması gerçekleştirelim. Geometrilerimizi içerecek şekilde seçim yapmamız lazım. Bunun için modelimizi uygun pozisyona getirelim şöyle. Evet. Taşınım kat sayısı 0.075 olsun ortam sıcaklığı burası için 20 olsun diyorum. Tanımlamamızı yaptıktan sonra analizimizi koşturacağız. Bu arada hem Simulation Live Plus hem de webinar programı ekran kartına yüklendiği için Normal şartlardan biraz daha yavaş çalışıyor. Bilginiz olsun. Normal şartlarda daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Burada study, e, kararlı hal analizi gerçekleştirebildiğiniz gibi yani sıcaklığı ve enerji değişimini bu şekilde görebiliriz. Zamana bağlı olarak da analizlerimizi gerçekleştirebiliriz. Transel moda geçtiğimizde zamana bağlı olarak sıcaklık değişimlerini hesaplayıp bize gösterebilir veya enerji değişimlerini de gösterebilir. Biraz daha hızlandırmak istiyorum bunu. Şöyle düşürelim mesh yapısını. Evet. şekilde değişimlerdir de görebiliyorsunuz. Simulation Pro'dan istediğiniz noktaları tıklayarak onların sıcaklık değerlerini veya e, sonuç ekranında neye ayarlarsanız hız olabilir. Yapmış olduğunuz analize göre stres değeri olabilir. Bunların hepsini gruplarla görebiliyorsunuz. Bunları kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra da Bunları Simulation reportla görüntüleyebilirsiniz. Burada modelle ilgili bilgiler malzemeleri özellikler bandır condition bilgileri yükler sizin özel noktalarınız varsa onların bilgileri buraya gelecektir daha sonra buraya gelip e, sebez deyip bunu html olarak kaydedebilirsiniz ve daha sonra html reporta bakabilirsiniz Bir dış akış örneği gerçekleştirelim. Şöyle bir montajımız var. Bunun dış akış analizini gerçekleştireceğiz. Yine Simulation Live'a geldik. Buradan Fluid Simulation Study diyorum. Buradan Enclosure Volume oluşturacağım. Dış akış için. Ölçülerimi giriyorum. Akışın ee, Emine edilebileceği mesafelerde bir hacim belirliyorum. Şu şekilde. Tanımlamamızı gerçekleştirdik. Şimdi bunun malzemesini tanımlayacağız. Edit Material diyorum. Burada Air seçiyorum. Hava olacak diyorum. Daha sonra hızı vereceğim koordinat sistemine bakarak zet'in eksi yönünde eksi 25 metre bölü saniye ve 90 kilometre hız gibi bir hıza denk geliyor şu anda kapalı bir hacme buradan bir hava veriliyormuş gibi oluyor bunun da atmosferi açılması gerekiyor atmosfer kısmında outlet pressure kısmından Buradan atmosferi açılıyor diyoruz ve ardından tekrar analiz diyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı ve kolay bir şekilde analizlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Evet şimdi buradan... çevirelim. Şu şekilde İsterseniz bunu da yine transit modda görebilirsiniz. Zamana bağlı olarak değişimi görebilirsiniz. Burada hızı gösteriyor bize hız iş. Yine basınç görebiliriz. Sıcaklık tanımlamadık. Tanımlasaydık onların değişimde görebilirdik. Girdapları görebiliriz. Bu şekilde analizlerimizi yapabildik. Ayretten streamline'lar tanımlayabilir. Bu streamline'ların model üzerindeki hareketlerini görebiliriz. İstersek tanecikler tanımlayabiliriz. Taneciklerin de Display Options'larıyla oynayarak boyutlarını, hızını, yoğunluğunu ayarlamak da mümkün. Bu şekilde dış akış analizlerini de rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. İç akış örneği yapalım. Şöyle bir modelimiz var diyelim. Bu modelimizin iç akışını analiz edeceğiz. Hemen buradan akış simülasyonu diyorum. Fleet Domain'den internal volume diyorum bu sefer. İçi boş burayı doldurmasını istiyorum. Bunun için sınır yüzeylerimi seçiyorum. Kendisi içerisindeki hacmi direkt otomatik olarak oluşturuyor. Ardından Hızları vereceğim bu sefer. Hız diyorum. Şuradaki yüzeyden eksi x yönünde 5 metre bir saniye olsun. Eksi koymayı unuttuk. Hemen şuradan düzeltelim. Eksi Tekrar geliyorum. Flow akış hızı. Bunu tanımlayacağız. Bu da eksi 10 olsun. Burada atmosferi açılsın bunun içinde Outlet Pressure 0 diyorum. Neyi ekleyeceğiz şimdi malzemesini ekleyeceğiz. Edit Material diyorum. Buradan su geçecek diyorum. Daha sonra bunu Simulate diyorum. Bakın burada analizi gerçekleştiriyor. Hızları görebiliriz. Oluşan basıncı görebiliriz dediğim gibi. Şu şekilde part görebiliriz. taneciklerde akışı da görmemiz mümkün şekilde. Çok hızlı ve pratik bir şekilde analizlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bir iç akış daha gerçekleştireceğim. bir musluğumuz var dedim. Buradan sıcak su ve soğuk su tanımlaması yapılacak. Burada iç hacim belirli. Life simulation'a geliyorum. Malzemesi tanımlanmış mı bakıyoruz malzemesi de su olarak tanımlanmış. Şimdi bilgilerimizi giriyorum. Bu sefer kütle akış hızını gireceğim. Mass tanımlayacağım. Şu yüzeyden 0.0 315 Kilogram saniyelik bir mass flow tanımladım. İstersem şu yüzeyi seçip mini toolbardan da yine kütle akış hızını tanımlayabilirim. Buraya da aynı hızla veriyorum. 0.0315 diyorum. Daha sonra sıcaklık da vereceğim burada. Bunun için temperature'a geliyorum şurayı seçiyorum. Santigrat olarak 5 santigrat bir derece veriyorum. Diğer tarafa da buradan 50 santigrat derece sıcaklık değerimi giriyorum. Giriş bilgilerini tanımladım. Şimdi çıkış bilgisini tanımlayacağım. Outlet Pressure deyip şuradaki yüzeyimi seçiyorum ve 0 Pascal diyorum. Hacmi belli, malzemesi belli giriş bilgileri ve çıkış bilgileri tanımla artık simüle ekleyebilirim. Ve buna göre hızı hatta zamana bağlı olarak da görebiliriz. Hızı basıncı ve sıcaklık da işin içerisine dahil edildiği için sıcaklığı da burada rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Şuradan basınç değişimine bakalım. Şuradan da sıcaklık değişimine bakalım. Bakın burada santigrat derece olarak görelim. Yani iki suyun karışımından elde edilecek sıcaklığı da Burada görmüş oluyoruz. Bir taraftan 5 santigrat derecelik geliyor. Diğer taraftan da 50 santigrat derecelik suyumuz geliyor. İkisi karışıp musluktan çıkıyor. Bunu da gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde analiz edebiliyoruz. Son örneğime geçeceğim. Daha sonra da soru-cevaplarla devam edeceğiz. Bir deneyelim. bundan sınne ettim. Evet. Bu şekilde görebilirsiniz. Burada Şuradan feature'ı seçerek de düzenleme yapabilirsiniz. Yani modelim buradayken nasıl bir hava akışı oluyor görebilirsiniz. Bunu biraz daha çekip kenardan biraz daha uzaklaştırarak yaparsak nasıl bir hava akışı oluyor onu görmek de mümkün. bu şekilde. .7 mesafesine getiriyorum değiştiriyorum sonra güncelliyorum tekrardan bakın şimdi bunu buraya çekecek ona göre güncellicek analizi otomatik olarak şimdi biraz daha kenara geldiği için karşısına gelen komponentler değişmiş oluyor Şu şekilde hava akışının değişimini rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Katılımlar için herkese teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz.